Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben saçı kestim. Benden hep makinala inceltmeyi istiyordunuz. Bu sefer kısa bir video olacak. Makinala sadece şu izleri kaybedeceğim size. Katı vereceğim, bırakacağım. Ben saçları zaten yanlarını almıştım. Video çok fazla uzun olmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Sadece siz videolarda yorumlar yorum attığınız için gösteriyorum. Şimdi böyle bir büyük tarağınız varsa Bundan da. Hatta ince de olabilir ama büyük. Sıfırı kapalı. Açmayacağız. Gel gel gel. Şimdi birinci adım şunu söyleyeyim. Bu iz kaybetmedir. Şu hareketse kısaltma. Şimdi ilk önce kısaltmayı yapacağız. Bakın şu yeri unutmayın. Mesela böyle alıyoruz ya. Bakın burayı böyle hallettik. Şimdi ne yapacağız? Böyle de düzeltmesini yapıyoruz. Bakın mesela şurada fazlalık var görüyorsunuz değil mi Böyle alarak orayı tamamen yok ediyoruz. Sonra tekrar geldik buraya. Gene bu şekil buradan aldık. Buradan da. Ondan sonra böyle geçerek buradaki izi de kaybediyoruz. Tekrar devam. Böyle alarak hafif de yukarı doğru katı vererek Mesela burada saç artık bu tarafa geliyor. Bunun için ne yapacağız? Buradan böyle alın. Bunu çıkartın. Şu fazlalığı aldığınız zaman gördüğünüz gibi iz kayboluyor. Tekrar aynı şekil. Buradan şu fazlalığı buradan alıyoruz. Bu tarafı da böyle. Ondan sonra da böyle. Buradaki izi tekrar kaybediyoruz. Gelelim buraya. Bakın zaten burası çıkıyor. Aldığınız zaman Şimdi burası saçın kabarık. Arkadaşımız nasıl yattıysa artık burayı kaldırmış. Kabarı kabarık kalmış. Onun için burayı da böyle alarak burayı kısaltacağız. Burayı da kısaltalım. Ondan sonra burayı kısaltıp mesela şurada bir iz oluştu ya bu izi de bu şekilde alarak kaybediyoruz. Mesela burada da hatta gene bir fazlalık var. Mesela burada da var mesela. Bunlara hep dikkat edeceksiniz. Bakacaksınız bunlara. Ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi olayımız bu kadar. Gördüğünüz gibi bak az önce buralarda hep katlar vardı. Buralar uzunluk kısaydı. Şimdi hepsi aynı seviyeye geldi. Bundan sonrasını da artık makas alarak buradan makasa kısaltarak geçişlerini sağlayacaksınız. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomuz çok kısa sürdü. Ben sizi de pek fazla sıkmak istemedim. Sıkmadığım için bu kadar kısa gösterip buradan izleri kaybedip buradan da katı vererek ayarladım. Şimdi kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ayretten takipte edin beni Instagram'dan. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.